Hoş geldiniz. Merakla beklediğiniz maliyet videosunu bugün nihayet çekiyoruz. Ee, bize zulüm olan mobiliyetin yapım aşamasını izlemiştiniz. Bugün de maliyet videosunu çekiyoruz. Baya çok uğraştırdı. Boyasıdır, işte makinesidir. Bizi öldürdü. Hani makinesi onluk zorluk olarak yapmaya çalıştık. Gittik makine bakmaya, makine bulamadık. İşte buradan 100 km ötelere gittik, makine aramaya, işte farklı şehirlerden makine getirmeye çalıştık Düzgün makine bulamadık ama en son gittiğimizde bir aldık Orijinal aldık, koltuk Motorda gördüğünüz şase hariç her şey sıfır ee, Şöyle söyleyeyim, ön arka çamur sadece şu arka çamur gronu 120'ler orijinal Ön çamurlu e, boyası satmıştı Onu ucuza kapattık 35 liraya aldık Hani bu motosikleti biz 300 liraya aldık yalan yok Ama hiçbir şey yok dışındaki hani eskiden gördüğünüz haldeydi İlk biz motosiklete Masraf etmek istediğimizde gittik e, Alabildiğimiz şeyler sadece Fındık amortisör 19 karbüratör Ve elcik takımıydı e, Ondan sonra işte internete Akşam gittik, parça araştırmaya başladık, mobiletin parçası hiçbir yerde yok. Gerçekten. Hani ben bir daha mobilet toplarım üniversitesi olsa saniyette toplamadım. Peş olsa toplarım ama mobilet toplamam kesinlikle. Bir yerde bulduk Alim Motor Konya'da. Çok teşekkür ediyorum ilgilendiği için. Oradan bütün parçalarını sipariş ettik. İki parti haline getirebildik. İlk parti çünkü yaptığımız zaman motosikletin bütün parçalarını topladım. zaman 940 lira fiyat çıktı bütün parçaları dedik ki fazla, şu an zaten o kadar limizim yok, yarı yarı yapalım. Bir ilk partisini aldık, 350 lira kadar böyle verdik. İkinci partisini aldık, bir 410 lira kadar öyle verdik. Boyasına çok uğraştık, 500 lira para verdik. Boyasını arkadaş yaptı. Hani ne zulümler çektiğimizi burada biz biliyoruz. Hani pasta cilasıdır, boyasının akmasıdır, akan yerler olduğu yapmaya çalıştık. Tekrar boyadık, beğenmedik, tekrar boyadık. Hani boyaya zaten 500 lira para kaçtık. Soğamayın. Sonra şuraları polisaj yaptık. Arkadaş yine sağ olsun güzel yapıyor bir şeyi. Ee, sonra biz makinayı çalıştırmaya çalıştık. Ama bir sıkıntı vardı ama ne olduğunu çözemedik. Yani o sıkıntıyı bir çözsek bütün her şey misal olacak. Bütün hani masraflar hemen birazcık kısılacaktı. Ama yapamadık. Ee, ben de burada eskilerden hani böyle çift mototopiyonlar, dört tane mototopiyonlar olan abilerle girdi diyorlar. Orada yaptılar. Sağolsunlar. Onlar da bir 270 lira geçirdiler. En son gittiğimde bir sıfır kayış falan aldım. Çektirmeye lazım oldu. Çektirmeye alayım. Motosiklet piletini iyiydik. Elektrimine çevirdik. Motosiklet tek tek artımız ıı, Fakat pistonu yoktu. Vardı da i̇şte hani Oyduramayız diye bakmadık. Sonra işte birkaç yere sorduk. Birkaç yere değiştirdik. Hani en sonunda bir tane bulduk. Onda sekmanı yoktu. Sekmanı da bir başka parçacından aldık ve güzelce çalıştırıp motorumuzu en sonunda işte tek artımız motordaki silindirimizin glardon olmasıydı ona bakarak zaten biz bu makineyi gördük böyle böyle kaldık bir arkadaş dedi ki bunu al al çabuk at arabaya hani kapalı bir araba gittik aldık geldik arabayı motosikleti sonra bu koltuğu orijinal bulduk 15 liraya aldık ha yalan yok 15 liraya orijinal koltuk bulduk normal satmak yapsan 150 liraya bir Üzerine bir kılıf kapatmayı düşündük. Bu pekâs sigara ile Allah razı olsun. Normalde kapatmaya çalışsam 100 yüz lira da alamam. Ee, neler çektiğimizi arkadaşım da bir ben <gülüyor> bir Allah biliyor. <gülüyor> hani motor boyasını arkadaş yaptı, makinesini arkadaş yaptı, tesisatını. Gördünüz her şeyi arkadaş arkadaş yaptı. Arkadaş, bu motor ustası. Tamam. Kanka bunu boyarken neler çektiğim bir anlasana. <gülüyor> Valla 2 sefer boyadık yani. 2 sefer kazdık. Aynen. İlk de yaptık boyasını kazdık tabii. Aynen. Astar attık, ondan sonra boya, ondan sonra cilası, pasta çilası. Yani gece bu günde üzeri bir ettik. Hı. Toplayalım, toplaya binelim. Temiz Bindim. bir şekilde. En sonunda... En sonunda yaptık, bindik. Yaptık yani. Sonra en son yapacağımız günü de polisaj yaptık. Bir öncedir bir gün de görmüştünüz. Polisaj yaptık, işte parlatmalar yaptık. Daha polisaj yapılabilecek malzemeler vardı. Hani şunun polisaj olabilirdi. Bunun sıfırını, nikeloji olarak yok. Siyah olarak da yok. Şu parçanın kesinlikle, kesinlikle sıfırını bulamadım. İzmir'de, Konya'da, Sparta'da. O motorlar toparlarda daha çok kenarında bulunduğu için yok. Bu parçadan bulamadık arkadaşlar. Şu parçayı biz boyadık, üstünü alüminyum koyla kapadık. Evet. Gayet de güzel oldu alan yok. Motosikletin sesi e zaten anlatmaya gerek yok. Ama bizi bizden aldı zaten ilk aldığımızda. Her şeyi sıfır anlatabileceklerim bu kadar. Maliyetin toplam maliyetini de hani faturalandırdım zaten. Faturalar bende var. Onları da hani videonun köşesine koyarım. Görürsünüz zaten. Arkadaş işçilik almaya kalksa yemin ediyorum 1000 liradan aşağı almaz. motor maliyeti 4000 lira olsun. Hani arkadaş tanıdık olduğu için işçilik almıyor. Ön motorun maliyeti yine 3000 liraya buluyor biz yani Her şey burada yazıyor fakat faturalandırmış hali vardı Faturalandırmış hallerini şeyleri bulamadık tahtlarını yani uzun zamandır da hani bakmadığımız için motosikleti sonra satacağım söylemiştim motosikleti zaten sattım şu anda gene hani, oturduğum serpte olduğu için motosikleti gene gözümüzün önünde işte video çektiğimiz zaman isteyebiliyoruz bir sonraki video motosikletin hız videosu olacak hani Kaç yapıyor, ne kadar yapıyor, abi kaç basıyor, falan İşte 120-130 benim gözümde, yalan yok Fakat Ali Bey <gülüyor> size kaç yapar? Deneceğiz Deneyeceğiz. Yüksek ihtimalle topaçla döneriz Bilmiyoruz kaç yapacak, ayılırız diyoruz Bir sonraki videoya, hepinizi bekliyorum Bu videoya da beğen, abone olmayı unutmayın Teşekkürler bu sonu.